Hocam, rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılabiliyor mu? Tabii. Şimdi mesela çünkü. hastalarımızdan bir hikaye alırken, göz geçmiş, medikal hikaye, ailesi hikaye alırken, özellikle ailesel kanser hikayesi alırken, işte annemde rahim kanseri işte kadın hastalığı ilgili bir kanser diyorlar. Umurtalık kanserimi, rahim, kanseri, rahim ağzı kanserimi,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 Dediğim gibi hemen yüzde 98 çok ciddi bir raka, virüs bağlı yüzde bir ikisi böyle nadir renk yani gördüğümüz adenom kanserler veya küçük gözeli kanserler gibi görebiliyoruz. Bunların hemen yüzde neredeyse bildiğimiz işte meme kanseri, bağırsak kanseri veya yumurtalık kanserindeki gibi ailesel genetik yani kalıtsal genetik hastalıklarla ilişkili değil. O açıdan da şanslı bir kanser türü. Yani e, ne yaparsak yapalım bu riskimiz işte mesela meme kanserinde bazen bir mutasyonu taşıyorsak örnek, siz her şeyi dikkat etseniz bile o meme kanserinin e, 85 yaşına gelene kadar e, memede %50-60 ihtimali çıkma olasılığı genetik riskten dolayı olurken e, rahim ağzı kanserleri böyle kanserler değil. Evet. Rahim ağzı kanserine yakalanmış bir hasta sonra gebe kalabiliyor mu hocam? Tedavi Şimdi, süresi geçtikten sonra. Evet.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 murtalar ya da murtalıklar belli bir şekilde korunarak ileride yine hamile kalma olasılığı oluyor. O açıdan da yine özellikle de pek çoğu kanser olmadan tespit edildik cin, cin aşamasında bunların hemen pek çoğu daha sonra hamile kalma şansı yakalıyor. Hamile olma ya da ham ya, gebelik şansı yakalıyor diyebiliriz ama e, örnek evre 4 bize gelmiş bir hastanın ee, gebe kalma olasılığı neredeyse olmuyor. Evet. Ee, burada evreler çok önemli. Evet. Birinci evre, dördüncü evreye evet. getirmemek gerekiyor hastalığı. Evet. Ee, burada da e, belirtiler görüldüğü süreçte hemen hekiminize evet, başvurmanız yani tarama gerekiyor. Tarama yöntemlerine veya e, muayeneye gitmek gerekiyor. Evet. Peki hocam. Peki İlaçla tedavisi de var dediniz. Evet. Bazen ilaçla tedavi, cerrahi tedaviye gerek kalmıyor dediniz. Şimdi şöyle gerek kalmıyor demiyoruz. Birinci ev evresine göre. Birinci evrede, yani biz konuşurken bilimsel çalışmalara göre konuşuyoruz. Belli bir santimin üstünü tuttuysa veya belli organlara geçtiyse rahim ağzı, kanseri, cerrahi ile beraber yapılacak radyoterapi, kemoterapi ile sadece kemoterapi radyoterapi sonuçlarının aynı olması nedeniyle cerrahiye gerek kalmadan yani önermeden doğrudan kemoterapi radyoterapiyle ilerleyebiliyoruz. Bu anlamda öyle söylüyoruz. Peki burada kadınlarımızın psikolojisi de önemli midir hocam? Yani orada ruh halinin enerjisinin yüksek olması, evet. hastalığı ben yeneceğim demesi. Tabii her türlü başımız sıkıştığında tabii bunu e, psikolojik olarak psikoterapistler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 Evet. Her şey çok kolay. Tabi şimdi hem e, devletin e, bakanlığın ketem kanser erken teşhis e, tarama merkezleri var. Her kadın gidip bu mesela rahim ağzı kanser için çok rahat ulaşabiliyor. E, onun yanında kendi sürekli takip ettirdikleri şimdi e, parüzyozmandan gidebilirler. Ülkemiz bu konuda pek çok açıdan evet. e, rahim ağzı kanseri tarama testleri açısından çok alınmış, çok şanslı olduğu bir ülke. E, bu konuda da bahane olmaması gerekiyor tabii. Erken teşhis hayat kurtarır evet, diyoruz. Evet, öyle. Erken evre hayat erken kurtarır. Erken teşhis e, daha karışık evrelere gelmeden hastalığın erken tespit edilip hızlı bir şekilde çözümlenmesine neden olur. Onun için de e, erke, erken teşhis için tarama testleri ve kendimizin farkındalığını arttırmak, yani kendi vücudumuzla ilgili bir takım belirtilere hemen kulak vermek de önemli olur. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür vermiş Mesaj. olduğunuz bu güzel mesajlardan ve bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim